Bugün size sirozlu hastada dev mide varisinin koillerle kapatılması işlemini sunacağım. Koil demek sarmal halka demek. Tükenmez kalemlerde de olan helozonik bir yay vardır. Onun aynısıdır hemen hemen. Belli tipleri vardır. Ama üzerinde özel poliuretan, fibriler ipliksi yapılar vardır ve bu ipliksi yapılar kan hücrelerinin bir araya toplanmasını sağlar ve hemen kısa süre içinde pıhtı oluşur ve bu sayede o damarsal yapı tıkanır. Tabii ki varise giden bu damar tıkandığı için variste giderek küçür ve arkasından da kendiliğinden kapanır. Burada mide varisini görüyorsunuz kırmızı renkte oldukça büyük bir pake ve endosonografik görüntüsünü görüyorsunuz küçük küçük yuvarlak tübüler yapılar halinde. Evet, oldukça yaygın bir varis grubu. Ee, ve bunu besleyen burada bir e, damarsal yapı var. Bundan iki tane üstten ve alttan iki tane dal ayrılıyor ve midenin içine giriyor. İşte midedeki varisi besleyen asıl bu iki dal. Hemen iğne ile bu besleyici varisin içine giriyoruz. Kontrast maddeyi veriyoruz ve akım yönünün mideye doğru olduğunu doğruluyoruz. Ve arkasına koyu yerleştirme işlemine başlıyoruz. Evet, birinci coil'i görüyorsunuz. iğnenin içinden geliyor ve... Barisin alt kısmını dolduruyor. Özellikle alt kısımdan başlıyoruz ki iki tane midenin içine gelen odalı kapatmak asıl amacımız. Şimdi ikinci coil geliyor ve ikinci coil de alt kısma e, yerleşiyor. Tabii bu iki coil de yeterli değil. Mutlaka biz e, bundan sonra birkaç tane daha coil yerleştireceğiz. E, evet görüyorsunuz. Şimdi üçüncü coil. ilk iki coil kapattı ama üçüncü coil yukarıdan gelen daha da etkili olacaktır. Ee, ve gördüğünüz gibi özellikle yukarıdaki midenin içine gelen e, dalı 3. E, koilimiz kapatıyor. 4. koil biraz daha yukarıya yerleştiriliyor. Çünkü oranın da kapatılmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi yukarısı da e, kapanıyor. Fakat biz bununla yetinmiyoruz. Mutlaka araya biraz orta kısma yine 5. E, koili yerleştireceğiz. Burada 5. koili görüyorsunuz. Ve evet orta kısmı kapatıyor. Özellikle ilk midenin içine giren Vaskiler e, yapıları kapatsın diye. Şimdi altıncı koil yerleştiriyoruz ve görüyorsunuz zaten o bölgede e, hemen hemen hiç akım kalmadı. Altıncı koil besleyici damarı tamamen kapattı ve gördüğünüz gibi Doppler dediğimiz sistemle o damarsal yapının içinde akım yok. Tamamen tıkandı. Şimdi burada fluoroskopik görüntü birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı koili yerleşimine görüyorsunuz. Mutlaka fluoroskopik kontrol yapıyoruz. Soldaki açık mide varisi, sağda da 6 tane koyu kapattığımız besleyici damarı görmektesiniz. Başarılı bir işlem oldu. Tamamıyla bu besleyici damar ve varisler kapanmış oldu.